Şimdiye kadar PlayStation için birçok oyun çıktı. Hani bu sadece PlayStation yazanlar var ya işte onlardan bahsediyorum. Ama bunların içinde öyle bir oyun var ki hem sinematik grafikleriyle hem de hikayesiyle bizlerin ağzını açık bırakan türden The Last of Us. Naughty Dog firmasının şu ana kadar yaptığı oyunlar arasında en çok beğenilenlerden birisi The Last of Us. Ve bu büyük ihtimalle her zaman içinde böyle oldu. İlk oyunu oyunculara harika bir hikaye anlatımının yanı sıra oldukça başarılı bir atmosfer sunarak Bıkmadan, usanmadan saatlerce oynayabileceğimiz bir dünya sunmuştu. İlk oyununun çok beğenilmesindeki en önemli faktör hayatta kalabilmemiz için her şeyi yapabileceğimiz bir dünya oluşturmasıydı. Bu yüzden o kadar çok beğenildi ki ikinci oyununu sabırsızlıkla bekler olduk. O zaman daha fazla uzatmadan ikinci oyununa geçelim. The Last of Us Part 2 İlk oyun 2013'te piyasaya sürülmüştü. %97 oranında kullanıcılar tarafından beğenilen oyun zombi istilasının başladığı gece kızını kaybeden, daha sonra karşılaştığı küçük bir kızda da kendi kızı yerine koyan babanın hikayesini anlatıyordu. Bahsi geçen baba olan Joel, oyun boyunca bu kızı korumak için kendi canını hiçe sayarak zor kararlar veriyordu. Ve ilk oyunun üzerinden tam 7 yıl geçti. İkinci oyunda ise bu kızın yani Ellie'nin büyüdükten sonraki hikayesini anlatacaktı. Oyunun hikayesi için genel olarak Joel ve Ellie'nin üzerinde yoğunlaşacağı bir gerçek. Bunun yanı sıra Naughty Dog hikaye anlatımının kullanımında karakterleri hikayeye farklı şekillerde dahil etmeyi sevdiğini biliyoruz. İlk oyunda Joel'un verdiği kararların neredeyse tümü kızı Sarah hakkında yaşadığı pişmanlıklardan etkileniyordu. İkinci oyunda ise fragmandan da anlaşılacağı gibi biraz intikama kaçmış olabilir. Sahi fragman demişken ikinci oyunun fragmanını da izleyelim. Scale of one to ten. How would you rate our kiss from last night? <laughs> Look who decided to join us. All right, you all know the drill. Run your routes your logbooks. You run into anything you can't handle. <clears throat> Ellie!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 Tüyleriniz diken diken oldu değil mi? Aradan 7 yıl gibi uzun bir süre geçince Eli de büyümüş kocaman olmuş ve intikam peşine düşmüş. Oyun için söylenebilecek bir şey yok ki. Grafikler muhteşem ötesi, hikaye desen olağanüstü, sesleri, oynanış mekanizması her şeyiyle bağırıyor. Ben geliyorum diyor. İyi de nasıl geliyorsun? Dur biraz da ondan konuşalım. The Last of Us 2'nin hikayesinde de Joel'un büyük bir yer kaplayacağı kesin. Ancak bunu fiziken mi yoksa Ruhan hemli yapacağı konusunda bir kesinlik yok. Naughty Dog zaten harika olan oyununu hatalarından olabildiğince arındırarak Zaten harika olan hikayesini de daha keyifli hale getirerek muhteşem bir oyunu oyunculara sunmaya hazırlanıyor. Bir oyunda sanki bir film izliyormuş hissiyatını verirken bir yandan da oyuncuyu oyunun içinde tutmak çok zor. Yapımcı firma bu işi iyi yapmasıyla biliniyor. Ve görünen o ki bu oyunu de The Last of Us Part 2 ile birlikte başka bir çitaya çıkaracak. Yeni oyunun belirgin özelliklerinden bir diğeri ise senaryoların bölümlerle farklı tasarlandığı yani aksiyon sırasında gizli kalmayı kolaylaştıran geçişler Saklanma noktaları ve yapay zekanın bu saklanma noktalarını verdiği tepkiler. Ve bunların hepsini bizlere hissettiren bir yapım. Peki oyun nerede geçecek? Senaryonun büyük bir kısmı Seattle'da geçecekmiş. En azından Dregman abimiz öyle diyor. İlk oyundan yola çıkacak olursak oyun Boston'da başlayıp sonrasında ABD'nin bütün eyaletlerinde geçiyordu. Eğer oyunun büyük bir kısmı Seattle'da geçecekse şu demek oluyor ki oyunun büyük bir kısmında strateji ön planda olacak. Ve bu seferki karakterlerin de ne kadar zor olacağını gösteriyor. Ve son olarak oyunda Türkçe Alt yazı özelliğinin de bilgisini vererek sizlere veda ediyoruz. Bugünlük de videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.